Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yine güzel bir konu ile sizlerin karşısındayız. Çetin Sarıgül hocam ile e, sizlerin sorularına cevap arayacağız ve e, önemli bir konuyu ele alacağız. Diyeceğiz ki e, KPSS'den atanmak mı daha avantajlı? Normal KPSS'den mi e, atanmak daha avantajlı? Çetin Hocam. Hocam güzel ve keyifli bir yayın diliyorum herkese. İyi yayınlar. Çetin Hocam şimdi ben sana direkt şunu soracağım. Yani EKPSS'ye giren arkadaşlarımız normal KPSS'ye de girebiliyor değil mi? Evet hocam. Normal KPSS'ye girebilirler. Herhangi bir sıkıntı, tamam. sakıncalı durum yok. Peki hangisi de avantajlı? Yani e, EKPSS'den mi girmek avantajlı? yoksa KPSS'den girmek mi avantajlı? Şimdi hocam şöyle bir şey var e, sayısal değerlere baktığımda KPSS'ye giren kişi sayısı biliyorsun milyonlara hitap ediyor yani orada milyonlarca insan yarışacak sizde ama EKPSS'ye dediğim zaman bu biraz daha özele indirgeniyor yani engelli bireylerin kendi arasında yarıştıkları bir sınav benim nacizane tavsiyem KPSS'yi öneririm ben çünkü EKPSS'de atanma şansınız daha fazla yani düz KPSS'den belki 80 puan alamazsınız ama EKPSS'den 90 ve üzeri puan aldığınız zaman atanabiliyorsunuz düz KPSS'de 95 ve üzeri bile atanamıyor yani e, çünkü giren kişi sayısı çok hocam bir de nitelikli kadrolar orada fazla oluyor yani branşlar orada değişik alınıyor bank, e, bakanlıklar farklı alıyor ben engelli arkadaşlarıma girmeyin demem. Yani Kendilerini denesinler, şansını denesinler ama EKPSS'i daha çok benimserim. Yani orada daha önemli. Çetin Hocam, e, yani EKPSS bilgileriyle e, normal KPSS'ye de girebilir miyiz? Orada iyi bir puan alabilir miyiz? Hocam, EKPS bilgileriyle e, düz KPSS'ye girerseniz e, iyi bir puan alama noktasında biraz eksikler olabilir. Çünkü sınav formatı Hı. farklı biraz. Ee, bunun nedenini de söylüyorum az önce de söyledim sınava giren kişi çok fazla yani giren kişi çok fazla olacağı için sınavda bir o kadar zor olur çünkü elenecek Hı -hı. o kadar insanın içinde eleme yapılacak ee, bu bilgiler yetersiz olabiliyor hocam ee, giren arkadaşlarım da bunu zaten e, kendileri bizatihi yaşar ee, yeterli olmuyor çalışacaklar yani düz KPSS'de ha, atanan var mı? Var mesela nadir de olsa KPSS'ye girip de atanan arkadaşlarımız mevcut. Onların da tabii nitelikleri var hocam. Yani öğretmen oluyor, doktor oluyor, ne bileyim, mühendis oluyor. Onlar vasıflı engelli bireyler. Onlar atanabilir. Ama arkadaşlarım normal, normal KPSS'den atandığımız zaman e, orada statü olarak ne geçiyoruz? Hocam e, zaten siz e, ister EKPSS ile girin, ister normal KPSS ile girin. Engelli birey olduğunuz için ee, engelli raporuyla işe başlayacağınızdan dolayı e, siz o kurumun engelli personeli oluyorsunuz. Yani herhangi bir Hı -hı. değişiklik yok. Hı -hı. Arkadaşlar e, yani ben de e, acizane görüşümü söyleyeyim size. Normal e, KPSS bilgilerinizle KPSS'ye de girin. Şansınızı e, deneyin. Yani e, kendinize bir alan e, açmış olun. Yani e, bu konuda Neticede e, çok çalıştınız. Yani KPSS'de de iyi bir puan alabilirsiniz. Yani orada da e, şansınızı deneyin derim. Yani neticede. Yani e, Çetin Hocam bir taşta iki kuş kurmuş olurlar. Yani biraz daha e, şey olmuş olurlar. yani Şimdi hocam mesela e, açıktan bir atama yapar KPSS'de. Oradan da bir 80-85 puan almıştır bu arkadaş. Şartları da uyuyordur, atanır mesela. Ama hmm. KPSS e, yani daha önemli diyorum ama normal KPKS daha önemli diyorum ama KPSS'yi de es geçmesinler dediğiniz gibi. Çünkü böyle bir hak var. Yani girebilirsiniz. Yani niye verilmiş bir hakkı kullanmayın. Kullanın. Ama i̇şte şöyle diyor. bir şey de var. Arkadaşlar şunu da söyleyelim. AKPSS'ye e çalışmak farklı KPSS'ye çalışmak farklı. Yani e, bunu da çok soruyorsunuz. E, yani ikisinin de belli bir soru kalıpları var. E, o, yani Mesela KPSS sınavından sonra hemen e, KPSS'nin eski yıllarda çıkmış olan sorularına yoğunlaşın. Yani e, bir kalıbı, kalıbı bırakıp hemen diğer bir kalıba alışmanız gerekiyor. Neticede ama birbirine karıştırmayın yani. Kesinlikle hocam. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Sınav e, zorluk derecesi farklı olur. E, bu bilgilerle ben girerim yaparım diyorsanız da e, biraz daha kendinizi geliştirin yani arkadaşlar. Yani yerinize saymayın. Sonuçta yeterli olmayacaktır. Sınav çünkü zor. Açık söyleyeyim yani. KPSS zor. Evet neticede arkadaşlar sizin kendinizi geliştirmeniz sertifikalar almanız yani her anlamda, her yere girin, her türlü alternatifi mutlaka ve mutlaka değerlendirin ve şansınızı arttırın. Evet Çetin Hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu özel yayınımızda arkadaşlar, yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.